Beeple isimli sanatçının yaptığı bir dijital eser tam 69 milyon dolara satıldı. İnanılır gibi değil ya. Bugünkü konumuz NFT ve dijital sanat. Herkes kahvesini alsın, başlıyoruz. Bu konuyu konuşmaya en çılgın olanıyla başlamak istiyorum. Beeple'ın 69 milyon dolara satılan eseriyle. Lakabı Beeple, ama gerçek adı Mike Winkelman. Mike Winkelman, 2007 yılında her gün bir eser yapmaya başlıyor. Yani 2007 yılından bu yana kadar her gün bir şeyler çiziyor. Ama dikkat! Tuval üzerine ya da kağıda değil, dijitalde. Daha sonra yaptığı bu 5000 parçayı bir araya getiriyor ve devasa bir jipeg resim oluşturuyor. Yaptığı bu jipeg resmi, NFT teknolojisiyle şifreleyerek pazar yerlerinden bir tanesinde satışa sunuyor ve sonuç tarihin en çılgın satışlarından bir tanesi. Eser açık artırmayla tam 69 milyon dolara satılıyor ve bu satış Beeple'ı yaşayan en pahalı 3 sanatçıdan birisi haline getiriyor. NFT'nin açılımı non-fungible token yani Türkçesi değiştirilemez jeton. Ethereum altyapısını kullanıyor ve kripto teknolojisine bağlı. NFT'yi kullanarak herhangi bir şey satabilirsiniz. Satışlar tamamen kripto olarak yapılıyor ve alışverişlerde de dolar değil Ethereum kullanılıyor. Beeple'ın eseri için 69 milyon dolara satıldı diyoruz ama aslında 44 bin Ethereum'a satıldı. Şimdi tabii bu kripto paraların ne kadar ettiğini kafamızda tam konumlayamadığımız için 44 bin Ethereum az mı çok mu bunu bilemiyoruz. O yüzden dolara çeviriyoruz. Satışın gerçekleştiği günkü kurla 69 milyon dolar ama bugünkü kurla 80 milyon dolar. Yalı alınabiliyor mu o paraya? Benim 80 milyon dolarım olsa... NFT teknolojisi kullanarak sadece sanat eserleri satılmıyor elbette. Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'nin attığı ilk tweet şu yazıyor. Just setting my Twitter. Tam 2.9 milyon dolara satıldı. Ve bu satış o kadar çok konuşuldu ki... Yani çünkü bütün herkes dedi ki ya bir tweet... Nasıl bu kadar büyük bir meblağa satılabilir? Bunu satan alan iş adamı Sina Estavi çıkıp şöyle bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Dedi ki, bu sadece bir tweet değildir. Bunun değeri tıpkı Mona Lisa tablosu gibi gelecekte anlaşılacak. Yani bir tweeti Mona Lisa tablosuyla karşılaştırmak. Bilmiyorum sanatçılar buna ne der? NFT teknolojisiyle ilk emlak satışı da gerçekleşti bu arada. Sanatçı Krista Kim'in yaptığı ve Mars House adını verdiği dijital fütüristik ev, 244 Ethereum'a satıldı. 244 Ethereum derken tabii ne kadar olduğunu ölçmek için de dolara çevirmemiz gerekiyor. Yani aşağı yukarı 500 bin dolar gibi bir şey. Yani şimdi bir ev alıyorsun, 500 bin dolar, oturamayacaksın. Yani ben oturamayacağım eve 500 bin dolar vermem. Ne bileyim, garip bir şey. Şimdi şuna geliyoruz. Bu insanlar bu eserlere ya da bu dijital varlıklara neden bu kadar para veriyorlar? Çünkü bu değişimin başlangıcı. Sanat ile teknolojinin inanılmaz bir noktada bir araya gelmesi. Sanatın dijitalleşeceğini bekliyorduk. Ama doğrusu bu kadar çılgın bir noktaya bu kadar hızlı şekilde erişeceğini hiç kimse beklemiyordu. NFT ile ilgili yeni satışlar olmaya devam edecek. Bu konudaki gelişmeleri takip edeceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.